Merhaba sevgili Webtekno takipçilerim Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlerle birlikte iOS 14 birlikte güncellenen iPhone Ne anlatıyorum abi böyle Kestirme Kestirmeden git Kestirme diye bir muhabbet vardı iPhone'larda Şimdi ona böyle sesli bir takım şeyler eklenmiş Ya çok uzadı videoya geçelim anlatacağız Şey yapamadım özetleyemedim Arkadaşlar bildiğiniz gibi iPhone'lara kestirmeler diye bir şey var. iOS 12'de yanlış hatırlamıyorsam. Geldi bu kestirmeler ne işe yarıyor? 3-5 işlemi siz kodluyorsunuz ya da başkasızın sizin adınıza kodluyor. Ona bastığınız zaman onu tek seferde yapıyor. Mesela ben işte, şeyi merak ettim. Başkasız bizim adımıza nasıl? Yani işte birisi kodluyor onu sen bir yerden kestirme olarak ekleyebiliyorsun. Zaten iPhone sahipleri bu kestirmelere artık hakim arkadaşlar. Çok da uzatmaya gerek yok. Ancak şu şarj meselesi birazcık enteresan. Bunu hep beraber bir bakalım istedim. Yani hem trollenebilecek bir şey aslında. Evet. Hem de enteresan bir mesele. Şimdi arkadaşlar. Ekran kaydını açtık. İlk olarak yapacağımız şey ayarları girip İngilizce kullanıyorsanız shortcut, Türkçe kullanıyorsanız kestirmeler. Kestirmeler. Almanca kullanıyorlarsa DAS CIVAYSAN yazacaksın. DAS mesela. kestirme yazacaksın. Neyse bir tür atladık. Şuradan kestirmelere geliyoruz arkadaşlar. Bu değil tabii ki de. Bu bizim aradığımız kestirme değil. Çünkü şuradan dememiz lazım. Zaten bak buraya geldi. Ben bakalım ne zaman bulacak diye ses etmedim. <gülüyor> Buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Şu üstte kestirmeler yazarsanız da yine aynı şey geliyor. Açalım. Bu bildiğiniz bir bir otomasyon penceresi. Açılıyor biz kişisel otomasyon üret diyeceğiz. Şimdi burada yeni otomasyonlar var. İşte örneğin sabah 8'de şunu yap, alarmın kapandığında şunu et, bunu et gibi şeyler yapabiliyoruz. 10 yere gitme diye bir tane yerden mesela her gün 8 e alarm kurmakla uğraşma vesaire tak ona bas halletsin gibi sanırım. Harbi mi lan? Değil mi? Bence öyle. İşte bir alarm kurya bastığın zaman ya. Evet. Sonuç olarak bunu aşağı doğru kaydırdığımız zaman burada düşük güç modu, pil düzeyi ve şarj aleti diye bir tane sekme görüyoruz. Örneğin iPhone'un güce bağlandığında bir oluşturalım. İşte şarj aleti bağlıyken diyelim buna bir de tamam. bağlı değilken ayarlayalım burada tamam. işte sonraki diyorsunuz işlemler bölümünde işlem ekle diyorsunuz arkadaşlar buraya metin ekliyorsun sen oraya istersen şarj şarjatının bağlında babamı ara falan da ekleyebiliyorum tabii ki de şimdi işin geyindeyiz aslında bu muhtemelen hani bir yerde işe yarıyordur hani şarjat ya bir sürü şey olabilir Laki arkadaşlar değil. aklına gelenler yazsın arkadaşlar Aynen yani. biraz mavi ekran oldu neyse mesela metnimiz ne olsun Ana elek diyelim. Tamam, alo elektrik geldi. Şimdi burada önemli bir durum var. Şu çalıştırmadan önce sor seçeneğini kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sefer çalışmadan önce soruyor orada bir şey diyorsun. Bu sefer birisi kaldı yani. Hani niye onu koymuşlar bilmiyorum. Bitti diyoruz. Sonra burada otomasyona bir daha dokunuyoruz. Sonra metin kısmı şurada aşağıda görünüyor. Şunları yap bölümünde ona dokunuyoruz ve buradan bir aksiyon daha ekliyoruz. Metni teslimdir. Otomatikman üstteki metni alıyor arkadaşlar. Yani Buna iki işlemi tek seferde yapmış olacak aslında. Evet, şuradan test edip. Biliyorsunuz biz test etmeyelim direkt şarj takalım. Çalışmadan önce soru kapattık. Çağdaş iPhone'u güce bağlıyken bunu yap dedik, buna bitti diyelim. Bir de şarjdan çıkardığımızda da şey. konuşsun. Yine güce bağlandığında ama bu sefer bağlı değilken seçiyoruz. Yani, seçiyoruz. Aynı süreçler devam ediyor. Ne yazalım abi buraya? Ano elektrik gitti Ano. Yani. Önce bunları bir deneyelim sonra işin argo başına geldi. <gülüyor> Çalıştırma önce sorma diyelim, buna bitti diyelim. Cam getiriyorum mikrofonu. Getirelim üstlerini. sakıyorum ano, elektrik geldi. Ano. Han oğlum. Ano o geldi. Ano. Biz böyle bir tonlama beklemiyorduk değil mi? Şimdi çekiyorum. Ana ofisim de elektrik gitti. Ana Çok akıllı anetim. Valla çok akıllı anetim. Metni değiştirelim. Şimdi tekrar kestirmelere Sürpriz geliyorum. Sürpriz olsun bir de. Küfür Yok, istiyoruz. Olmalı. Küfür. Hı, Bana ya. küfür verin. Küfür verin. İnternette değil miyiz? Niye hala birileri küfür etmedi? Uzun bir şeyler yaz ya Lütfü. Lütfü nah bu kadar küfür yazdı. <gülüyor> Annemize de küfür ettirme Siri de olsa annemiz küfür olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Acından ölüyordum abi. Sakol kardeşim sen de olmasan ben düzün en yo kalk vallahi iyi adamsın ama benim serjimde da 2 saat dayanmıyor. Bu takış arkadaşlar gel. Lanacak mı sene şarjı? Hatam dolmadı. Lan tak hemen onu gerle Çok kötü konuşuyor ama ya. Konuşmayı birazcık daha düzgün yapabilse. Acından ölüyordum. Sakol kardeşim sen de olmasan ben düzün en yo kalk vallahi iyi adamsın ama benim şarjım da 2 saat dayanmıyor. Aklında başka bir fikir var. Çok az müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi Lütfi yine destanlarını yazdı arkadaşlar. Saat takma kardeşim. Bekle benim başka bir fikrim var. <gülüyor> Dıdıdıdıdıın. Tersine şarj. Lan oğlum ters şarj ne bize yakışmaz. Hiç utanmıyor musun çek onu hemen. Vallahi yapıştık. Zaten 7 saatte şarj ediyor. Ancak senin ben aklına tipe baka. Bipza <gülüyor> xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür kurtuldum. Malmal bak mı sen. Düzgün bir kabloya tak. Dur lan bizde düzgün kablolar pahalı. Ayrıca dostum senin tek sorunun koca... Kafandan büyük olması. Enteresan oldu arkadaşlar şu an itibariyle. Ya tabi bunlar biraz işin esprisi arkadaşlar. Komiklikler, şakalar. Tabi arkadaşlar şöyle durumlar, bu kestirmeler kısmı yeni bir özellik yeni değil. Aya son ikisi birlikte geldi söylediğimiz gibi. Geliyordu. Yeni olanlar, yeni eklenenler işte şu düşük güç modu, pil düzeyi, şarj hali gibi. Otomasyonlar. Ya düşük güç moduna mesela koyarsın ya da şarjın biterken pil düzeyin yüzde ona zaman beni uyar sesli uyar dersin mesela. mesela aynen. O da der ki şarja tak. <gülüyor> Gerizekalı <gülüyor> falan. Ya. Yani. Belki bilmiyorsun. Mesela işin açıkçası ben çok hakim değildim böyle bir bölüme Bu içerikle birlikte öğrendim Şu konuda da şeyler var onu da uyaralım arkadaşlar Sağdan suldan bulduğunuz böyle şeyleri kestirmeleri çok fazla yüklemeyin güvenmiyorsanız Ya da adımlarına bakın çünkü o sırada sizin bilgilerinize erişebilir vesaire Ya da yaptırdığı işlemi bilemeyebilirsiniz gibi şeyler de söyleniyor Evet bu tarz uyarılarda var tabii ki de zaten bu işlemi yapman önce bir güvenlikle ilgili bir şeyi onaylıyorsun abi Evet Sonuç olarak içeriğimizin de finaline gelmiş olduk arkadaşlar Bu videomuzda sizlerle birlikte şarjı alan iPhone'u konuşacağız <gülüyor> oluşturduk Küfür ettirdik. Sizlerde videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorum bölümünden belirtin. Kestirmelerde de güzel kestirmeler varsa bildiniz mutlaka yorum bölümünden yazın. insanlarda görsün arkadaşlar bunları. Başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. At bunu at. Hmm. Tamam. Telefonun yönden sinirlendi Telefonu Çağdaş Telefon. telefon. duran bağlantıları tıklayarak bambaşka hep teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Orayı siz tamamladığınız kafada. <Gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar.